Selamlar dostlar benimiz can bugün sizlerle beraber bed var oynuyoruz yanımda Kayra var hoş geldin abi hoş bulduk ee, daha az önce abi oyna aziz gaming geldi fakat kaydı kaybettim ee, o kaydı şu an Kayra abiden alacağım ee, şu an zaten ekrana koymuşumdur vardı şu an hem Kayra abi hem de ben oynuyorum ikimizin ekranından da izleyebilirsiniz onun Oyununu şöyle küçük bir ekrana koyacağım. Aslında öyle yapayım mı Kayra abi? Küçük ekran değil aslında. Şey yapsam daha güzel olur. Nasıl? Hani böyle e, arada bir benim ekran gelecek, arada bir seninki. Tamam o zaman öyle yapayım. Küçük ekran çok şey yapar çünkü. Bu Boğar ekrana. Tamam abi o zaman öyle yapayım. Güzel, dediğim gibi e, bugün işte iki Bad Wars oynuyoruz. Daha fazla böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve açıklama kısmından da Kayra abiye abone olmayı unutmayın bilmeyenler varsa diye. Ki zaten çoğunuz biliyordur. Şimdi gideceğiz. Kayra abim zaten yavaştan yolu yapmaya başlamış. Ay, düşüyorum zannettim şuraya blok koydum. <gülüyor> Şöyle abi aslında ben şey alıyorum bir tane. Ateş topu aldım. Şimdi şunları çeste koyalım. Şunu al. Din yok mu senin? Ne? Kit yok mu direkt? Bende kit şey abi. E, demirci kiti var. Galiba demirciydi kitin ismi. Eee şeyle kapatlar, şeyle kapatlar, han kapatlar. <gülüyor> abi karşı takımın TV'ne bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şeyden. Tam seni sevdiğin türden ha. <gülüyor> Adamlar Tianti aldı bu arada. Bunlar bizi patlatır söyleyeyim bak. Yukarıdan gidiyorum ben biraz. Tamam bu arada kılıç 4 dört rubuksa mı açıldı diyecektim abi. <gülüyor> Şöyle Adamlar abi... bizi görmedi başka yere gidiyorlar vardı. Ona göre. Son düştüm yine. Geliyorum geliyorum geliyorum. En sonda düştüm yine. Çok ya çok yakınız. Tianti ben... falan yap geliyorum ben Şimdi seni videoda küfür etmeyeceğim. <gülüyor> abi daha süjetli. <gülüyor> Ya boşver. <gülüyor> Eledin mi sen onları? Yok ama eleyeceğim. Tamam o zaman ben bir tane TNT yaptım geliyorum. Abi yok, abi yok öldürdü beni. Bir tane TNT yetmez mi bunlara ya? Gel abi gel gel. Hiç blok almaya gerek yok bence. Yol buradan değilmiş lan. Şöyle bakayım, aha tamam kayıt var. Kayıt gitmesin agalar kayıt gidiyor sonra sinirim bozuluyor. Hop tamam. Kırıyoruz. E, Tekte kırılır oğlum bunlar. Tamam. Kırdık. Evet, elende. Nerede ki bunlar? Aa bunlar beyler. Aa elmaslarında var. Başkı yere gidiyorlar. Gel öldürürüm onları. Dur dur bana. bekle bekle. Ben bir şey alayım. Kılıç alayım bekle. Başlayın. Şöyle kendimize de bir tane elmas aldık. Abi sende elma yok değil mi? Sana getireyim. Yok da yeşiller, yeşiller var Ben yeşillere yol yapayım bizim İzmir'e. Yap abi. Ben de şöyle bir tane arkadaşlar şey alayım. Eee marketten. Taş kılıç niye aldım abi? Neden taş kılıç aldım? Şöyle... Şunu çapraz bir yol yapmakta berbatım. İnşallah yaparım düşmeden. Aha de arkadaşı geri diye çıktı. Hah düşüyordum! Düşüyordum çıldıracağım. Bir dakika. Şöyle. Abi bu çapraz bir yol da çok zor ya. Çapraz Aha! Aha geliyor. Aha. Ben bunu aşağı atarım ki bu arada. Aynen kanka takım takım. Takım bak kankacım takım. Dur geleyim. Aynen takım kankacım. Nasıl güzel takım diz değil mi? Abi uha ne oldu dur dur dur dur dur ne yaparsın ne abarsın nasıl vurursun sen öyle <gülüyor> ne oldu ne ne oldu abi adam şey obsidian ikimizin şu de adamlar şu adamlar oynasın şu adamlar oyna oynasın yani dur bir dakika yine alayım nerede yeşil mi orda bak bak dur kaşı kaşıniyor da oradan oradan İlla chest'indeki emaneti çıkartacağım ya. <gülüyor> Ay, nasıl uçtu? <gülüyor> Şunu da Döndürdüm. Abi ikisini de eledim. Yok eleyemedim. Bir tanesini eledim. Nereye gidiyoruz? Aaa! Ona tutmadı. ne? <gülüyor> attım. Helal. İnecek galiba. İn lan. Helal. Abi ama bu adama şans kimsede yok ya. Adam <gülüyor> atlayıp kendini Dur. Geldi önde önde ama vur vur. Ah ya. TNT koyacak, çık çık çık TNT koyacak. TNT koyacak çıkalım. Şöyle çıkalım. Altta TNT'yi. Ne kadar onlar... saçma harcıyorlar lan. Psikopatlar, psikopat. Bekle bekle bekle bekle bekle bekle bana, bana sal bana sal. İyi tamam. izle şimdi beni. Beni izle. İnşallah yapabilirim bunu. Yaparsın sakar abi. Barda. Kayra hızlı abi gideriz bence. Aa bunlar bizi sen koru sen koru sen koru. Ben korur. koruyorum tamam. Kayra bu Abi o hareketi yapmadım ama adamı düşürmek için yapmam, yapmam lazım. Yine taşmedim gitti ya. Evet. Geldim. Kıracağım, kıramadım. Vanet olsun. <gülüyor> Çıldıracağım. Şöyle. <gülüyor> Şöyle şundan birazcık çekeceğim. Tamamdır. Kayra abi gel. Şöyle. Oha. Atamadı. At. Abi çıldıracağım. Pardon bu bölümden sonra bitiriyoruz, değil mi? <gülüyor> Sen koru. Tamamdır kırdım. abi. Kırdım, kırdım, kırdım, kırdım. Helal. Ya buraya gel, buraya, buraya. Ne oldu? Az önce arkanda saklandım. Saklandım, görmedin beni. Ha, Gitti. Diğeri kaldı. <gülüyor> abi ettiğin kifre bak Allah'ım. <gülüyor> Şöyle hızlıca ben de çıkayım. Bundan sonra Adam gel, gel gel gel. Gel, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım o diyor Ben el abi. abi. Abi gel gümüşe elemeye gidelim. Gümüşte şey var çünkü. Obsidian var. Ve bu arada video 8 dakikayı geçti. Oha. 8. Kesersin o kadar da değil oğlum boş yer dedi. Kesersin çok boş yer var şu an. Evet, bayağı boş yer var. Araları etli keseceğim işte. Elmat kazma yaptım. Ben de yapıyorum. Ben de yapacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ben daha bir yaptım işte şimdi gidelim hadi. 64 blok yeterli herhalde. Nerede gümüş? Bende 52 tane var zaten. Gümüş hemen yanımda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, 1 dakika. Bir dakika gümüş şu mu lan? Yo. Yok. Ha, yok gümüş yok kardeş. Şurada güçlü karşıda oğlum. Abi o adam bana gelmiş şey Ne oldu dedi. Bundan bastık Bundan basmamışız lan. Bundan bastım. Bir tane de bundan basayım. He bir de ben. bundan basayım. Gel ben yavaştan geçiyorum. Gümüşe beni e, buradan yol var haberin olsun. Ben oradan gidiyorum. Ben geçtim bile Gümüşe? Ya sen istersen o yola ben şimdi geleceğim oraya az kaldı. Tamam. Yolum var biraz daha ama. Bunun bir arkadaşı AFK mı? Yok. Ama elmas etler abi. Olsun oğlum nol... Gel gel. Kayra sen neredesin? Valla diğer adamların base'ini toplaya toplaya geliyorum ben. Gördüm adamları. Beni görmüyor şu an. Beni abi görmüyor. Işte be Aa dur sen önümdesin. Evet. Beni gördü beni gördü dur. Tamam sıkıntı yok. Aa tamam seni, seni gördü geliyor. Gelsin. Koydum. Patla. Abi bu adam çok iyi ipi yapıyor bu ne ya? <gülüyor> abi bir şey diyeceğim bunlarla nasıl sağ... aynı duruma geliriz biliyor musun? Gelemeyiz. Geliriz. Nasıl geleceğiz? Kolay yolu şudur abi. Ee, yol yapacağız. Abi yol yapacağız derken şey anlamında ee, neydi? Zümrüt ile gitmemiz gerekiyor bunlara. Yani Zümrüt erişimimiz olmuyor. Olmasa... De... Eh neyse devam ediyoruz şu an. <gülüyor> abi adam mango takımı sürekli aşağı düşüyor lan Başka adamların hiçbir şey yaptığı yok Belki de gelişmeye çalışıyorlar diyeceğim de ama niye gelişecekler ki Düşe düşe nasıl gelişecekler oğlum? <gülüyor> Dört tane ba Öyle bir söyledin ki sanki elması hiç duymamış gibi Elmas? <gülüyor> elmas nedir? Nasıl alınır abi elmas? Bilmem yani Ortadan zümrüt toplamak gerekiyor şu an. Adam var ya bizim base'de bir kere gelse sıçtık zaten Niye? Yok abi kıramazlar o kadar. Kanka şeyimiz var. Ney? taşımız var. Antlaşmam neresi bilmiyorum Bizim daha bir kozumuz var. Yakalamam mı var? Abi bende şu an Selat'ta 8 tane zümrüt var. Abi, abi bırakma, yok bunu mu ikimizin de Ender Pearl alması? sen de şu an zümrüt var mı? 8 tane var. Ben şu an şeydeyim. Elmas kazmam var. Abi bu, bu adamlar base'de değilse şu an ben giden kırarım adamın bezineyim ben şu anda Değiller galiba kırsana Aa, Abi beni gördü mü? Görmedi de ya. Gördü ananı yaa hayır gördü Dur dur bekle ben bir şey yaparım buradan Ananı Oooo <gülüyor> Oooo Ez yazıyo de ya ben şunu reportluyorum Orayı kessene kendine Nereye? Az önce küfür ettiğim yeri Tamam tamam keselim Or Orayı cidden cidden kes bak craft rice görürsen Kes yapalım kes yapalım Sen şunları al Niye hala fısıldıyorsun oda koyayım Ehehehehehe Gitelim Dur dur bekle bekle bekle Eee full şey yaptım Eee bir tane iki tane golden apple Apple Apple Gel abi hadi koş koş koş Kanka her şeyimi bitirdim bak bu benim varım yoğum şu anla. <gülüyor> Gel abi TP çöz hemen Slash TP Güldür güldür <gülüyor> para ananı gel abi çabuk gel çabuk gel bitti, bitti, bitti, bitti her aldım şu an kaynıyor kaynıyor fokur fokur gel gel daha mango'yu kırmak var ya nasıl bu oyuna düştük oğlum biz <Gülüyor> kaç dakika sürdü ama bu yolda adama ne kapıştık var ya abi hemen tp'yi mi atsak yana? atalım atalım dur go. dur, gidi, gidi, gidi, gidi, gidi, dur. Arkamdan, kes bunu kes bunu kes bunu Ben kırıyorum Lan lan lan diğer adam geldi Öldürdüm ee. Abi şey diyeyim bu adamda gerçekten bir şey var bak söyleyeyim adam adam eğimi kilitleniyor bir anda dönüp eğimi kilitleniyor <gülüyor> Bu adam ya böyle huavi falan amına koyayım <gülüyor> Abi nasıl ya kesin ya da... bunları Abi hiç bilmiyorum ben varımı yoğumu ortaya koymuştum Şu an ben 5 parasız Bizim o zaman her şeyimizi fullememiz gerekiyor aslında elmaslar. Baksana evet, abi bir tane zümrüt var ya ortada. Çocuk hepsini sömürmüş bir almış. Kapıya. Tamam. Şöyle hızlıca gidelim. Hayır abi dur. Bu arada ejdere kalcaz abi galiba. Ejdere kalırsak bu arada çok komik. Ya nasıl vuramıyorum abi adama? Cık cık cık. Adama vuramıyorum çıldıracağım. Market. Şuradan bir adet. Bundan alıyorum. İç abi bunda. Koş. Şimdi kırmayı deneyeceğim. Acilen. Arkadaşı gitti yine. kırdım kırdım kırdım Mango arkalı onu mango arkalı onu <gülüyor> Çocuğa ağla dedim çok riskli oldu <gülüyor> Evet gençler gördüğünüz gibi bu arkadaş bize geldi neler yaptı biz ona neler yaptık çok riskli oldu Şimdik ee, gümüş de elendi ee, bir kişisi kaldı zaten onu da hemen öldürüyoruz ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar çok boş oldu cidden yani aşırı boş bir video oldu Çok uzun sürdü ya bu ne bu nasıl bir oyun Şu <gülüyor> alfa Clay'me sinir oldum Allah aşkına şu gümüşlere oyun salmayalım bak lütfen ikimizi öldürmesin valla Abi öldürsünüz zaten ne olacak ve evet, evet arkadaşlar oyunun da burada sonuna geldi evet. 20 dakika oyun oldu evet. Gençler videonun sonunu e, çekmeyi unutmuşum değil aslında. E, orayı kaydetmemiş. O yüzden ben de böyle bir son yapmak istedim. Cidden arkadaşlar montajı bayağı uğraştım. Yani yapmaya çalıştım. emeğimi karşı olaraktan bir like atmayı unutmayın. Ve aşağıdan da Kayra abinin kanalına abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.